Merhaba sevgili kova burçları ve yükselen burcu kova olanlar 2022 yıllık yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili kova burçları 2021 senesi sizin için oldukça önemli bir sene oldu. Satürn'ü ve Jüpiter'i burcunuzda misafir ettiniz. Satürn'ün transiti devam ediyor olsa da Jüpiter'i artık ikinci elinize doğru yavaş yavaş uğurlamaya hazırlanıyorsunuz. Özellikle boğa burcundaki Uranüs'ün, burcunuzdaki Satürn'e zaman zaman meydana getirmiş olduğu kare görünümlerde özellikle aile yaşantınız, düzeninizle alakalı bir takım değişimlere sebebiyet verdi. İkizler ve yay aksındaki ay düğümleri ise sizi destekledi bir bağlamda baktığımız zaman. Bilhassa aşk hayatınızla alakalı güzel gelişmeler yaşamış olabilirsiniz. Bir takım hayallerinizi gerçekleştirme noktasında yaşamışsınız. Bazı motivasyonlar elde etmişte olabilirsiniz. Bu sene ise gündemler biraz değişecek. Gündem maddelerimiz değişiyor. Konular değişiyor. Satürn hala burcunuzda ve Jüpiter ikinci evinize geçiş yapıyor olacak. Bu videoda bu sene meydana gelecek olan tutulmaları ve aynı zamanda Jüpiter geçişini değerlendireceğiz. Tabii ki biraz yüzeysel 2022 senesine kuş bakışı baktığımız bir video olacaktır. Ara ara zaten aylık yorumlarla haftalık yorumlarla ben sürekli olarak sizleri destekliyorum. Çok fazla detaylara tutulmaların detaylarına veya diğer retrolara vesaire girmeyi bu videoda uygun görmedim arkadaşlar. Bunlar zaten hemen hemen her sene olan şeyler. Ee, Mars ve Venüs retrolarına da bu süreç itibariyle girmeyi tercih etmedim. Şimdi bakalım 2022 senesinde sizi neler bekliyor olacak. Videoya geçmeden önce kanalımla ilk defa karşılaşan arkadaşlar varsa veya uzun zamandır takip edip e, henüz abone olma fırsatı bulmamış olan arkadaşlar varsa abone olursanız, bildirimleri açarsanız e, gerçekten bana çok ciddi bir motivasyon sağlamış olursunuz. Ben de daha fazla içerik üretme noktasından motive olmuş olurum. Bunun yanı sıra 2021 senesinde neler yaşadınız sevgili kova burçları? Bunları da yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Şimdi bakalım 2022 gündeminde sizleri neler bekliyor? Evet öncelikle yıl boyunca sizinle beraber olacak Jüpiter transisinden bahsetmek istiyorum. Jüpiter... Aralık 2021 tarihinde balık burcuna geçiyor ve bu geçişle beraber ikinci ev konularınızda şans, bereket ve bolluk hakimiyetini göstermeye başlayacak. E, Jüpiter geçtiğimiz sene burcunuzdaydı. Aslında e, şansı çok fazla üzerinizde hissedememiş olabilirsiniz. Çünkü aynı zamanda satürn baskısı altındaydınız ve Jüpiter kova burcunda çok da rahat bir pozisyonda değildi arkadaşlar. Ancak Jüpiter'in balık burcu transiti hemen hemen her burç için balık burcunun sembolize etmiş olduğu ev alanlarında ciddi şanslar getirecektir. Hele ki balık burcunda kişisel gezegenlerinizde de mevcutsa bu şans daha çok katlanacaktır diye düşünüyorum. Jüpiter'in ikinci yüze gelmesiyle beraber maddi anlamda bir refah yaşayabilirsiniz ki özellikle 2022 senesi zaten genel itibariyle ekonomik anlamda sıkıntıların olduğu bir sene olacak. Dolayısıyla bu bağlamda 2022 senesini çok iyi bir şekilde değerlendirmeniz gerekiyor. Bazı maddi şanslar ve fırsatlar ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Yeni bir işe geçiş yapabilirsiniz. Ek bir iş elde edebilirsiniz. Kariyerde yükselmek, terfi almak gibi durumlar, ekstra kazançlar, promosyonlar gibi durumlar ön plana çıkabilir. Tabi burada para akışının hızlanmasıyla beraber harcamalar da hızlanabilir. Bu bağlamda biraz dikkatli olması gerekiyor 2022 senesinde Yani akarken doldurulması gereken bir sene olacağını söyleyebilirim. Doğru yatırımlar yapmaya gayret göstermeniz yerinde olacaktır. Özellikle gayrimenkulaya. Ev, arsa gibi yatırım amaçlarını tercih etmeniz bu sene için oldukça faydalı olacaktır diye düşünüyorum sevgili kova burçları. Tabii bunun yanı sıra Nisan ayında jüpiter Neptün kavuşumu yaşanacak. Balık burcunda yine ikinci evinizde. Bu da gerçekten bu kavuşum oldukça ilahi, oldukça fantastik geliyor bana aslında. Burada hangi evde ise hangi gezegenleri tetikliyorsa bir hayalinizin gerçekleşeceği belki tasavvur bile edemediğiniz bir durumun ortaya çıkacağını söyleyebilirim. Özellikle uzun zamandır işsiz olan maddi sıkıntılar yaşayan kova burçları varsa bu sene hayalindeki işi hayalindeki kazancı bol bol imajine etsin derim. Çünkü gerçekten bunları elde edebilme potansiyeline sahip bir seneden geçiş yapıyor olacağız arkadaşlar. Bunun yanı sıra uzun zamandır almayı düşündüğünüz bir şey varsa belki bir ev almayı düşünüyorsunuz, belki ufak bir şey almayı düşünüyorsunuz ama uzun zamandır hayalini kurduğunuz bir şeydir. Satın almayı istediğiniz bir şeydir. Bununla alakalı da güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz gibi gözüküyor. Yani e ekonomik anlamda aslında istediklerinizi alabilecek bir seviyeye gelme imkanınız Muhtemel. Ancak tabi şunu unutmamak lazım arkadaşlar. Astroloji bize evet bir takım imkanlar, fırsatlar sunar veya bazı engeller çıkarır karşımıza ama hiçbir şey bize altın tepside sunulmaz. Bazı fırsatlar karşımıza çıkar... Bunu değerlendirip değerlendirmemek bize kalmıştır. Jüpiter'in geldiği alanlarda özellikle yaşanan en büyük sıkıntı. Evet Jüpiter bir takım fırsatlar getirir. Ancak bunu değerlendirmeme ihtimalimiz oldukça yüksektir. Çünkü Jüpiter aynı zamanda bir rahatlık, bir genişleme getirir arkadaşlar. Yani nasıl olsa bu fırsat benim karşıma tekrar çıkar. Nasıl olsa ben bunu hak ediyorum. Nasıl olsa ben bu parayı her yerde kazanırım gibi düşünceler sizi bir fırsatı kaçırmaya doğru itebilir. 12 yılda bir gelen bir şanstan bahsediyor bahsediyoruz arkadaşlar. Ve bir daha aynı derecede e, bu kavuşumu zaten deneyimleyemeyeceğiz. Ömrümüz e, yetmiyor olacak. Dolayısıyla e, evet astrolojik olarak bazı şeyler e, anlatıyoruz sizlerle paylaşıyoruz ama bunları özgür iradeyle tercih edip etmemek size kalmış. Ve bunları görebilmek bunların farkında olabilmek de yine size kalmış etmenler. Aslında biz bunları görebilmenizi sağlamak adına bu paylaşımları yapıyoruz. Yoksa Bunlara hiç gerek olmazdı zaten gezegenler ne diyorsa onu yaşar geçerdik. Evet jüpiter transitinden bahsettik jüpiter Neptün kavuşumundan bahsettik şimdi ise Tutulmalara geçelim. E, bu sene biliyorsunuz e, ay düğümleri aks değiştirecek. Boğa ve akrep aksına geçiş yapıyor olacak. Geçtiğimiz bir buçuk sene boyunca ikizler ve yay hattında bulunmaktaydı. Şimdi ise e, sabit burçlarda sizde bir sabit burç olarak e, kritik evlerin tetikleneceği tutulmalar döngüsüne giriş yapmış bulunmaktayız. Biraz bizleri zorlayacak. Özellikle akrep ve boğa aksı e, parasal gelişmeleri geçecek. Girdi çıktı dengesine bütçe ve ekonomiyi oldukça ön planda tutan bir kombinasyondur. Kuzey ay düğümü Boğa burcunda ve sizin dördüncü evinizde olacak. Güney ay düğümü ise onuncu evinizde bulunacak. Ay düğümlerine dair ayrıca videolar paylaşacağım. E, orada uzun uzadıya bakacağız. E, ne gibi etmenler yaşayabilirsiniz, hangi kadar döngülerden geçebilirsiniz ama çok kısaca özetleyecek olursak, özellikle kariyer hayatınız ve ev hayatınız arasında bir denge sağlama yönünde e, zorlanacağınız bazı kadersel döngüler ve geçmek zorunda kalabilirsiniz. Kuzey ay düğümü dördüncü evinizde olacak özellikle aileye bu dönemde odaklanmak, özellikle yatırımlarda ev, arsa, gayrimenkul bir yere topraklanmakla alakalı gündemler ön plana çıkacaktır ama kariyer hayatınızda da vazgeçemeyeceğiniz bir takım hayalleriniz olacak gibi de gözüküyor açıkçası. 30 Nisan tarihinde ilk tutulmamızı yaşıyoruz. Bu yılın ilk tutulması olacak. E, güneş tutulması yaşayacağız. Boğa Burcu'nun 10 derecesinde. Biliyorsunuz güneş tutulmaları Uzun vadeli yeni başlangıçları, somut ve eylemsel başlangıçları sembolize eder. Bu da sizin dördüncü evinizde yaşanacak. Bu güneş tutulması ile beraber özellikle eviniz, yuvanız, haneniz, e, bunun yanı sıra konfor alanınız, güvenli bölgeniz, kendinizi güvende ve emniyette hissettiğiniz alanlarla alakalı yeni bir başlangıç var. Belki birçoğunuz için bu bir taşınma gündemi olabilir, bir yer değişikliği gündemi olabilir, evlilik gündemi olabilir, keza boşanma gündemi de olabilir. Yani hane hayatınızda değişime ve yeniliğe sebebiyeti verecek bir gelişme olabilir. Çocuğunuzu evlendirebilirsiniz, bunun yanı sıra aileye yeni bir bebek girebilir. Yani bu tarz günlük hayatınızdaki konfor alanınızda bir yeni gündemin ortaya çıkacağını söyleyebilmemiz mümkün. Tabii ki dereceleri veriyorum ki özellikle tetiklenecek derecelerde bu noktada önem arz edecektir. Bunlar ortalama 4 aylık 6 aylık döngüleri başlatan etmenlerdir. Bu hatırlatmayı da yapmamız gerekiyor. Hemen 30 Nisan tarihinde de belki bu etkiyi hissedemezsiniz ama şöyle yıla geri dönüp bir baktığınızda hangi e, kategorilerden geçtiğinizi de gözlemleyebilirsiniz. Devam ettiğimizde 16 Mayıs tarihinde Akrep Burcu'nda bir ay tutulması yaşayacağız. Akrep Burcu'nun 25 derecesinde yaşayacağız bu ay tutulmasının. Tabi ay tutulmaları biraz daha bizim duygusal dünyamızda, biraz daha gizli alanlarımızda meydana gelen ve içten aldığımız kararları sembolize ediyor. Ve bir kapanış, bir tamamlanma enerjisini ortaya koymakta. Bu enerji sizin haritanızın 10. evinde etkili olacak. Özellikle aile büyükleriyle alakalı patronlar, ebeveynler, otorite konumundaki kişiler, kariyer hayatınız, toplumsal statünüzle alakalı... Bazı sonlanmalar, kapanışlar veya tamamlanmalar yaşayabileceğinizi söylememiz mümkün. Belki yeni bir işe girebilirsiniz, mevcut işinizden ayrılmaya karar verebilirsiniz, toplumsal statünüzü etkileyecek bazı roller söz konusu olabilir. Aynı zamanda üstler ve ebeveynler, belki patronlar veya kurumsal yerlerle alakalı da duygusal bazı sonlanmalar da Yine bu tutulmayla beraber tetiklenebilir ve siz de içten içe artık hayallerimden vazgeçmeliyim ve farklı bir alana yönelmeliyim hissiyatını aslında hissetmeye başlıyor olacaksınız. Evet yaz aylarında başlayan bu döngü Ekim ve Kasım aylarına kadar devam ediyor olacak. 25 Ekim tarihinde Akrep Burcu'nun 2 derecesinde bir güneş tutulması yaşayacağız. Bu tutulmaya kadar özellikle Mayıs ve Ekim aralığında kariyer hayatınıza dair artık yeni bir yola doğru girmenin mecburiyetini hissedebilirsiniz ve bu güneş tutulması ile beraber belki de yeni bir iş teklifi, yeni bir fırsat, özellikle yeni bir Toplumsal rol ile de karşı karşıya kalabilirsiniz. Birçoğunuz iş değiştirmek istiyorsa, işi bırakmak istiyorsa, emekli olmak istiyorsa veya sektör değiştirmek istiyorsa. Ama buna bir takım ailevi engeller varsa bunlarla alakalı aslında kadersel bazı çözülmeler de yaşanacak gibi gözüküyor. Evet 8 Kasım tarihinde ise yılın son tutulması yaşanacak. Boğa burcunun 16 derecesinde bir ay tutulması yaşayacağız. Bu da dördüncü evinizi etkiliyor sevgili Kovaburçlarım. Bu tutulmayla beraber ailevi yaşantınız, içsel konforunuz, kendinizi güvende hissettiğiniz alanlarla alakalı bazı farkındalıklar var. Yani aslında tutunduğum şeyler bana o kadar da hizmet etmiyor sanki. Hatta bazı yerlerde beni manipüle ediyor ve bana zarar veriyor. Belki de bu düzeni, bu rutini değiştirmem lazım dedirtecek kadersel değişimler yaşayabilirsiniz gibi. Gözüküyor. Bu aynı zamanda ortam değiştirmek, ev değiştirmek, bir şehirden farklı bir şehre geçmek, bir evden farklı bir eve geçmek, bir aile yapısından farklı bir aile yapısına geçmek gibi gündemleri de tetikleyebilir. Ama bu kararı esasında siz iç dünyanızda, duygusal dünyanızda alacaksınız ve sonrasındaki süreçte artık eylemsel bir noktaya getireceksiniz gibi de gözüküyor. Evet, yılın genelindeki en önemli gündemler bu şekildeydi. Umarım keyifli, huzurlu, sağlıklı, bereketli bir sene olur sizler için. Aslında bereketli olacağı benziyor. Özellikle birçok kova burcu bu sene itibariyle yatırım yapabilir, ev alabilir, ev taşıyabilir, evinde bir takım değişimlere gidebilir gibi de gözüküyor. Bu seneyi değerlendirmek gerekiyor sevgili kova burçları. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olarak destek olursanız... Bildirimleri açarak yeni gelen videolardan haberdar olmak isterseniz ve beğenilerinizi veyahut yorumlarınızı sunmak isterseniz çok memnun olurum. Danışmanlık ve iletişim için Instagram, hesabı veya evrenselkadimbilgiyete.com adresini kullanabilirsiniz. Mutlu seneler. <gülüyor>